Herkese Merhaba Arkadaşlar Süper Gaming Yeni hoş Hoşgeldiniz Ben Ertuğrul Bugün sizlerle Arkadaşlar e, Egg Wars arkadaşlar e, peki iyi mi Egg Wars ama sizlerle beraber iyi olacağımızı düşünüyoruz şöyle Bakalım Girelim Default'u seçelim hemen şöyle kitimizi Evet bekleyeceğiz galiba diğer başkalarının da gelmesine Ardından bir ele atacağız arkadaşlar bu videoyu çekmemin asıl amacı Sizler artık yeni kanal fonksiyonu. artık arkadaşlar Yeni kanalıma video atacağım yani bu kanalda izlemenizi takış şey yapmıyorum Ne desem artık yani tavsiye etmiyorum O yüzden arkadaşlar ee, Yeni kanal açacağım Minecraft ile ilgili onu da çekeceğiz Gene csgo falan atacağız yani kanalını sağ üstte bulabilirsiniz Bu arada benim gibi bazı arkadaşlarım da kanalları var onlarda Hemen sağ üst klipte bulabilirsiniz bu arada arkadaşlar, artık aldığım yeni ekipmanlarla birlikte Facecam'li video çekmeyi düşünüyoruz. Bu arada aslıyım kusura bakmayın. Hemen böyle bir kontrol edeyim ben. Ses kaydı yapıyor mu diye. Evet yapıyormuş. Neyse arkadaşlar, yani bir duyuru videosu oldu aslında bu. Bu duyuru videosunu yaparken bir de şey yapayım dedim. Ee, şöyle bir de video çekeyim dedim. Şöyle sarı takım dolu dedi. Işık takıma girelim o zaman. Oh. Bu arkadaşlar bir sürü server aradım. Çoğu laglıydı. Bu arada Premium kadar artık böyle bu serverlarda takılacağız. Ondan sonra Premium serverlar zaten lag yok biliyorsunuz. Neyse arkadaşlar. Yani doğru videosu. Bir de Şöyle bir tane video çekeyim. Ego Watch dedim. Şöyle bir zıplayamıyorum ki şuradan ya. Eee evet, evet. yani yeni kanalımda genelizde minecraft, csgo bazı oyunlar gta4 de olabilir online gta4 online falan Bu egg wars ne ala bu arada sesim kötü geldi olsa cidden kusura bakmayın evet Az önce burada mı takılmıştık aynen Ama şimdi burada takıldık ya Sinirin sinirim uzunluğu evet arkadaşlar ee, şöyle bir tane EGORS oynayacağız bugün Umarım videoyu sıkılıp hemen kapatmamışsınızdır cidden ee, Sıkıldıysanız arkadaşlar hemen saygı olarak e, Bari videoyu biraz izleyelim Bize de bir sevinç vursun Ben bundan sonraki videolarımıza bayağı bir özen göstereceğim Bundan sonra Videolarım arkadaşlar o kadar kötü olmayacak Yani Artık kasma masma olayını falan çözdük Ekipmanlarımızı aldık artık böyle sizlerdir rahatlatıcaz Yazınca bir saniye başladı arkadaşlar evet, Bakalım da biz bu takımda ne yapacağız ya Şöyle Global oluyor değil mi? Yani, ne yazalım? Bol şans neydi? Good luck yazalım Evet kitimiz bu gördüğünüz gibi tatlı kalış tatlı kılışı. abi ben ne yapacağım? Bu server'de tam bilmiyorum. Hatta şu an sizlerle birlikte ilk defa girdim. Şu demir var, alalım. Şimdi bizim çok serverlarda abi 20 demir altın açabiliyorduk. Bunda öyle mi hiçbir fikrim yok da Bunda altını yedi mi var ya? Şuradan şey direkt şey alalım ya. Armor. Armor şey koydum Dediğim gibi arkadaşlar bundan sonra videolarımızda özen göstereceğiz özellikle şu ses sorunu arkadaşlar Belki de video izlememenizin sebebi budur yani. şu an hatta ara sıra gene kontrol edeyim Bakıyorum sese Sesim çok fazla olabilir şu an sesi kaydını telefondan yapıyorum ne televizyon ya O yüzden tuhaf olabilir bir de yemek alalım abi bu ne ya Ama Bizim serverlarda ben bir kez yemek yiyorum ondan sonra hiç acıkmıyorum yani Aynen bu da aynen de burada havuç veriyordu bizinkilerde burada kartuş veriyor. İyi dahi iyi değil yani yine aynı da. Evet 13 tane aldık şöyle. İnşallah Blok. Bu arada sesim kötü gelir salstayım bir de kusura bakmayın. Ben abi eg'i kaplayayım Şöyle bir adam falan oyalarız Gördüğünüz gibi hala lag var yani ya Bunu Şöyle kapattık iyi abi Şimdi lag var abi inşallah ölmem şimdi gitmeye başlıyorum ortaya Büyük ihtimalle öleceğim ya şöyle ben aitimlerimi bir adam atayım böyle gideyim çünkü ara sıra lag oluyor falan düşüyoruz. Elektrikli telefamsın şu. Tamam giderim o zaman. Ben üzerindekiler değerli olmadığı için pek şeyimle değilim, ne anlama? Tamam. Şu kafuz diyelim. yemiyor lan kartusu Vallahi yemiyor ya Allah tamam hiç oraya ilk önce biz varmanız bak şuradan gittiler zaten bittik Eeyvallah burada ananneiyorum Bu arada ben Noob'um arkadaşlar böyle oyunlarda O yüzden kusura bakmayın işte. oğlum biz niye ortaya gidiyorsak Oooo baba oldu lag oldu gördünüz şöyle Şöyle gidiyor Karmakaralarım ağrıyor var ya Lag oluyor abi ya ciddi lag oluyor Gelin, siz yapın bana verdiniz ya Düşeceğim aşağıya Neyse düşelim daha iyiydi yani Şu masa yapmaktan kurtulurum da Abi hemen devam edelim şöyle orada büyük ihtimalle önlüğü sesini duymuyorsunuz Ben arka planım bizi koyacağım için Bir dakika videoda önlüğü sesi de gelsin diyenler ee, Bu videoya Like ve abone Atabilirler. 20 like'lar oha gelmişiz lan. Upush gelmişiz gelmişiz. Uf. Al altınları bizimkini açmaya gidiyorum ben o zaman. Yani şu an bize hemen gelebilir. <gülüyor> çık. Ben gidelim. Bir de tüm bloklara hacadık. Içe. Altın nerede? Benimki sandım. Ben miyim Yok yeşilim ben. Benim şey nerede altın? Altın. 10 altın nerede ya? Allah mı Altın nerede? Abi geçer bizi Geçemeyiz hiç risk almaya gerek yok. Aşağıda mı altın? Ama aşağı denmek istemiyorum. Börüz de is gold. Veriz da gold Hadi kesin aşağıda ya da inelim bari Bakalım oda Aynen bak açmışlar zaten 20 da aynı Thanks Onun yazı şeye teşekkür etmeyeceğim 39 bari bir tane alalım da füset olalım Zincir seferi aldı oluyor. I'm dead, he's dead, I'm Ben ölüyorum Bu da Yolum yukarı nasıl çıkayız cidden Sizin diğer adamlar nereden çıktı galiba Buradan var mı çıkmayalım Vaaar wow. İyi İyi de bizim köylü Naberla köy Hemen şöyle Senden bir yemek alacaksın Önce şunlarla Adamlar zincir kalmasın zincir göğsü zincir pantolon. zincir arttı bir de Dur. şey yapalım altın kılıç alalım hala arttı yok tamam bu kadarmış zaman şunları atalım şunları giyelim şu kartuz yiyip o zaman abi ben de alacağım artık o şansı bana Hazırlanıyorum şu an Ayağımdan çıktı duruyor İşte abi hayattaki şansım On biz ölüyoruz ya abi altın elime yapalım Ulan bayağı da altın var ha. Şuradan çıkarken bug oluyor bak gene olacağım olmadı Ver hacı bana altın elime de Nefes tutum Değil misin? Elmas mı? On, elmas bu kadar değil mi? Ama elması açmak peş elmas. Bilmiyorum acı ya. Yavaş yavaş dolacak o zaman. Yapacak bir şey yok. Ama ben dalmaya gidiyorum. Abi. Boşans. Ne sıkıntılı bu? Şu, el meyveni Yani doluyor zannız kanınız Hemen gidip buraya elmas çalabilir miyiz abi? Adam var orada adam var. Hadi abi. Alırız o mu adam? Kim? Yel, Aldık gördünüz işte pro ya. Pro yüzdenet olsun. lanet olsun ki pro. Da bu elmas. Acaba bar gelmediklerini önlüyor. Direk direkt maat. Hadi direkt direkt. Evet direk giremedik İşte ben böyle bir noob'um arkadaşlar Artık Söylemeye gerek yok yani Ya hadi bir tane abi bir tane Bir şunu Bir şunu bir tane ver işte ya Neyin atarını yapın ama Altı uh. evet, oldu artık Acı nerede bizim yer Bizim yer şurada gidip elmasını da açtık mı tamam şimdi aşağı düşsem var ya çok kötü olur ya ağlarım oğlum şöyle tamam aşık şöyle bir altın önemi alsam yok ya. direkt kazmaya gidemez Açtığımız çünkü. ben Büyüberek birine abi Ben gidiyorum hadi aklınıza alınsın Giderken yolda düşeceğiz tamam Durum komitesi Bizimki sanmıyorum Bizimki Green Onu da en fikiriz Şimdi şey düşer yukarıdan gidelim Tamam olmaz tamam olmaz Teyemez Ecik blok yok üstünde video isminde 32 tane şey varmış en az geri dönem bence bence de geri dönem şu üstündekileri falan o bakanlar biri mi geliyor yok var tamam. <gülüyor> arkadaşlar bunu bulduğun için kusura bakmayın da bizim adamlar da benim gibi herhalde hiç çıkmıyorlar Hey sen yakışık. <gülüyor> Bu bir, bir işe yarayacak bence. Ne yapacaktım ben şimdi? Uf uh, ucuz lan Alırım. Uf. Valla ucuz harbi Hacı Acı ala bunun yerine. Uf. Valla problem lan. Dur lan blok dalak. İlbosu e, git mek hatta dur hazır gelmişken kazma varmı buna yok o da ucuz değil de bir de iş yapalım ne yapalım ne yapacak ne yapacak işe alalım yemeğimiz var kontrol Bir de blok alın bu yeter bu arada bizim adam Diamond da yükseltmiş bulmadan geldi adam adam Bak be Abi Ciddiyim faklık bu yani. Abi gırıldı Neyse arkadaşlar yani bu kadarlık bir kısa video olsun dedim Umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi Özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın Oynadım serverda play.jartex.com Aşağıda server e falan oynadığım serverları benimle oynamak isteyenler için Özel postamı atarım oha ne yaptın lan Dur, Neydi o az önce ne oldu bir şeye bastık ama yani Benimle oynamak isteyenler Oynayabilir ya Niye bastım şuna basın çok Basalım oh. Yani benimle iletişime geçebilirler Evet arkadaşlar Bu kadardı yani Kanalıma abone olmayı Unutmayın arkadaşlar bu şu şeyin desmi, nesin? Kanala abone olmayı evet. unutmayın. Hepiniz çok değerlisiniz. Hoşçakalın.